Ben. Ben diyorum, ben öldüm. Ben öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm diyorum Öldüm diyorum Ama yaşamaya devam ediyorum diyorum Kimseye dinledim Kimse beni dinliyor Görüyorsun ki sözümden dönmedim daha Kaçıncı anlatışım duyan görmedin sana Ne mektuplar yolladım bir kere dönmedin bana Merak etme ne bayıldım ne de ölmedim sana Duvarlar ör kendini, rüzgarından korusun Avuçlarımda kar eksik, korkma sen dolusun Yağarsın yanaklarıma, yağar ve durursun Ben yanlışım haliyle kabul, sanki sen doğrusun Gökteki yıldız değilsek, o halde Sabahlara dek içmediysek bu nasıl his? Aynı merdivene, aynı ayaklarla basmadıysak Aynı kapıyı, aynı anahtarla açmadıysak Neyiz biz? Duvarım adın yazılı biz, Aşkı takip etmek, suda bulmak gibi biz. İmkansızlık harifesinde yüreğimiz hapis Biz demek, geriye kalan bir çift yaralı diz Suya adını yazdım, okumadım mı? Ateşle adım adımdım Yanmama ramak kaldı, yakamadın mı? Gelmeye tenezzül ettim de hala varamadın mı? Söyle neyiz biz? Suyu adını yazdım okumadın mı? Ateşle adım adımdın mı? Beni silmeliydin sahiden yapamadın mı? Gelmeye tenezzül ettin de hala baramadın mı söyle? Konuş kalbimin kömür siyahı alıştı sensiz diye bir yanım bir yanım kel de sahte sevdalara uyanır beni bir tek bu nedenle affetmiyorsundur umarım. Seviyorsan etme ölüm var Birlikte yaşlanmamızı icap eden ömür var Sevmek istemezdim ama her yürekte gönül var Hazinem oldun içimde gömün var Gel bakalım gelirsen suyu har ederim Gelmezsen kendime kendi başımı dar ederim Gelirsen yeşillenir bahçelerim kar ederim Gelmezsen gelme derdimde yalan derim Derdin ne ben mi? Ben isem dert mi denir, seven sevdiğine anca dert denir Veda gözlüm uzanmış bir hamakta demlenir Manzaranı izleyen ölü yüreğe can verir Bunu ben biliyorum, bir de tiksindiğin kalbim Seni sevmek, uçurumdan düşerken can avli Balıkçı teknesinde dinleniyorum, bu fena değil Senin kalbin yalın, benimki aşkın sen abi Baksana, yok gibi tedavi Ben başlı başına bir belayım ve bir tek sen adil bu şizofrenik vaka da fena değil Senin kalbin yalın hala Benimki aşkın sen hali